Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 2020 astroloji gündemi sevgili Başak Burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra retrolardan ve daha sonra tutulmalardan bahsederek en son önemli tarihlerden bahsedip videoyu tamamlayacağım. Videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız 2020'den beklentilerinizi ve 2020'de yaşadıklarınızı da yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Evet şimdi videoya geçiş yapalım. Öncelikle biliyorsunuz ki Jüpiter her burçta ortalama bir sene kadar e, yer alır. Ve bu da takribi Aralık e, ayına denk geldiği için hemen hemen yılın gündemini Jüpiter oluşturur diyebiliriz. Geçtiğimiz sene yani 2019 senesinde e, Jüpiter yay burcundaydı. Jüpiter yay burcunun yönetici gezegeni bildiğiniz üzere ve bu kapsamda 12 yılda bir denk gelen bir döngünün içerisindeydik. Ancak balık burcundaki Neptün'ün Jüpiter'e yıl boyunca sürekli olarak sert açı yapması bu anlamda zaman zaman Jüpiter'in şanslı etkilerini hissedemememizi sağladı. Özellikle sizde değişken bir burç olarak 7. evinizde ve aynı zamanda Dördüncü evinizde bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Belki aileniz genişledi, belki ailenizle ilgili güzel gelişmeler yaşadınız, belki birçoğunuz ev aldı veya taşındı. Ancak ikili ilişkiler anlamında zaman zaman ailevi problemler yaşamanız da söz konusu olmuş olabilir sevgili başaklar. Bu sene Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiyor. Daha doğrusu Aralık 2019 tarihinde Oğlak Burcu'na geçiyor. Ve bunun için detaylı bir video hazırlamıştım. Jüpiter Oğlak'ta videosunu mutlaka izleyin. Burç burç tek tek yorumlarını yapmıştım. Yaklaşık bir saatlik bir video olmuştu. Burada ne gibi etkiler getirecek Jüpiter Oğlak transiti bahsetmiştim. Jüpiter oğlak burcunda çok fazla e, yararlı bir konumda değil esasında. Ancak yine de Jüpiter'in oğlak burcunda bulunması özellikle geçtiğimiz birkaç sene boyunca oğlak burcu temalarının hayatımızda zorluklar çıkarmasını biraz hafifletecek gibi düşünüyorum. Bu noktada e, Jüpiter'in oğlak transiti ile beraber özellikle... Beşinci evinizde güzel ve şanslı gelişmeler yakalayabilirsiniz. Bunlar neler olabilir? Ailenize bir çocuk gelebilir ve aileniz gelişleyebilir. Ee, bunun yanı sıra hayatınıza e, yeni bir aşk girebilir. Veya aşk ile tutkuyla bağlandığınız yeni bir hobi hayatınıza giriş yapabilir. Belki e, çok sevdiğiniz ve aşkla bağlı olduğunuz bir hobi vardır ve bunu ertelemişsinizdir. Artık bunun için adımlar atabilirsiniz. Veya dediğim gibi hayatınıza bir bebek veya bir çocuk girebilir ve bu hayatınızdaki neşe ve heyecanı artırabilir. Yani her ne olacaksa hayatınızdaki neşe, motivasyon, enerji bu sene oldukça yüksek olacak sevgili başaklar. Bu anlamda hayatın tadını çıkaracaksınız. Yani çok eğleneceğiniz, çok gezeceğiniz, çok güleceğiniz, hoş zaman geçireceğiniz bir sene sizi bekliyor açıkçası. Sizin de buna ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Özellikle. Başak burçları çok fazla eğlence üzerine bir burç değildir. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve tabiri caizse son gücüne kadar yani ölene kadar çalışmak üzerine sanki kurulmuştur. Ancak bu sene öyle değil. Bu sene artık biraz daha... Hayatın tadını çıkarıyorsunuz. Keyifli zamanlar, aktiviteler, arkadaşlarla toplantılar, belki yeni bir çocuk haberi, belki bir sanatsal aktivite, Bilmiyorum artık her neyse sizi heyecanlandıran bunlarla alakalı hayatınıza güzel ve tatlı girişler var. Bu yılın bir diğer önemli gündemi ise Satürn transiti. Biliyorsunuz Satürn bir burçta ortalama 2,5 sene transitte bulunuyor. Ve geçtiğimiz 2,5 sene daha doğrusu geçtiğimiz 2 sene boyunca Satürn oğlak burcundaydı. Bu sene ise Satürn kova transitine başlıyor sevgili başaklar. Dolayısıyla haritalarımızdaki kova burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda bir takım zorlu sınavlar, imtihanlar ve karmik borçları ödemek durumunda kalacağız. Ancak şöyle bir durum var. Satürn kova burcuna geçiş yaptıktan kısa bir süre sonra retro harekete başlayacağı için Yılı tekrar Oğlak Burcu'nda kapatacak. Satürn Kova Burcu'nda yalnızca Mart Temmuz aralığında konumlanacak. Bu da aslında 2021'in gündemini bize gösterecek arkadaşlar. Dolayısıyla Satürn Kova Transiti Mart Temmuz aralığında yeni sınavlar getiriyor olacak. Ve özellikle ilk dereceler etkileneceği için belki her birimiz bu etkiyi hissedemeyebileceğiz. Yükselen dereceniz, güneş dereceniz veya ay burcu dereceniz ilk derecelerde ise Satürn'ün Kova Transiti'ni ise ...sevgili başaklar... ...satürn kova transiti ile beraber... E, ...ne gibi etkiler hayatımıza girecek... ...buna bahsedecek olursak bundan... ...altıncı e, elinizde hareket edecek satürn... ...bu da özellikle... ...sağlıkla alakalı bir takım... ...sınavlara tabi tutulabileceğinizi göstermekte... ...yani bu zamana kadar... ...sağlığınızı ihmal ettiniz mi... ...kendinize zaman ayırdınız mı... ...dinlendiniz mi... E, kendi sağlığınız için neler yaptınız? Bu konularda bir takım e, sınavlar ve zorluklar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra iş hayatınız, sorumluluklarınız, ne kadar çalıştınız, e, ne kadar yük yüklediniz kendinize veya ne kadar gevşek davrandınız. E, bunun yanı sıra iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz, günlük rutinlerinizi ne derece organize edebildiniz gibi e, günlük hayatınız, iş hayatınız ve sağlığınızla alakalı alanlarda sizi sınayacak satürn 2,5 sene boyunca ancak dediğim gibi bu sene sadece mart ile temmuz aralığında ve ilk derecelerde sadece aktif olacak ve tekrar oğlak burcuna dönecek. Aslında temmuzdan sonra oğlak burcuna dönmesi de satürnün bir revanşının alınması anlamına geliyor. Yani 5. ev ile alakalı artık çözmeniz gereken şeyleri çözün. Çünkü artık satürn buradan kova burcuna geçiş yapacak ve bu anlamda eli bir öğretmen bir daha bulamayacaksınız hazır fırsat bu fırsat Hayattan aldığınız keyif hayattan aldığınız neşeyle alakalı e, neyi nerede yanlış yaptığınızı Temmuz ayından sonra daha iyi değerlendirebileceksiniz sevgili başaklar. Şimdi gelelim retrolara biliyorsunuz yönetici gezegeniniz Merkür yıl içerisinde birkaç defa farklı burçlarda retro konumda oluyor ve bunlardan yeri geldiğinde bahsediyoruz ve Merkür retrosuna aslında herkes bir nebze olsun aşina. Ancak bu sene her sene gerçekleşmeyen iki tane retrodan bahsetmek istiyorum. Sizlere Venüs Retrosu ve Mars Retrosu. Öncelikle 2019 senesi boyunca Venüs ve Mars Retro olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla bunları deneyimlemedik. Ancak 2018 senesinde hem Venüs retrosunu hem de Mars retrosunu deneyimlemiştik. Bu nedenle özellikle şöyle bir 2018 yaz aylarına geri dönüş yaparsanız Mars'ın retro olduğu süreçleri daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Tabii ki Mars farklı burçlarda ve farklı açılarda retro konumda olduğu için birebir etki göstermese de bu sene de benzer bir etki yaşıyor olacağız. Özellikle Haziran ayından itibaren Mars koç burcuna geçiş yapıyor. Mars'ın koç burcunda bulunması bizim için iyi haber. Çünkü Mars koç burcunun yönetici gezegenidir. Ancak Eylül ile Kasım aralığında retro yapan Mars koç etkisi özellikle girişimlerimizde bizi biraz nasıl diyeyim aksatacak. Mars, burcunda ve sizin 8. evinizde. Dolayısıyla Haziran ayından itibaren ortaklaşa gelirler, borçlar, ödemeler, zor meseleler, sıkıntılı durumları çözüme kavuşturmak için oldukça motive olacaksınız. Ekstra gelirler elde edebilirsiniz. Bunları elde etmek için çabalayabilirsiniz. Bazı yerlerden destekler sizin hayatınıza giriş yapabilir. Öfkeyle veya sıkıntılarınızla ilgili problemlerinizi çözme noktasında doğru insanlarla veya doğru yöntemlerle çalışabilirsiniz. Ancak Eylül Ayı itibariyle Kasım ayına kadarki süreçte bu anlamda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani içinize attığınız öfke problemleri, başkalarına yaptığınız fedakarlıklar, başkalarının sizinle ne derece etkilediği ekstra gelirlerinizdeki artış, oran veya beklentiler e, bu noktada biraz sıkıntı oluşturabilir. Özellikle Eylül ayından itibaren Kasım ayına kadarki döngüde e, eğer zorunda değilseniz ameliyatlarınızı ertelemenizi tavsiye ederim. Çünkü 8. ev aynı zamanda e, ameliyatlarla ilgilidir. E, bu nedenle riskli bir borcun altına girmemenizi, e, bir kredi çekmemenizi veya kimseye kefil olup borç vermemenizi tavsiye etmekle beraber ameliyatlarınızı da Kasım ayının sonrasını ertelemenizi veya Haziran-Eylül aralığında yapmanızı tavsiye ederim sevgili başaklar. Bir diğer retromuz ise venüs retrosu venüs e, biliyorsunuz aşk sevgi ilişkiler ve güzellik e, gezegeni ve e, retro olduğu zaman bu alanlarda bir takım sıkıntılar karmik etkiler beraberinde geliyor venüs retrosu bu sene 13 mayıs ila 25 haziran aralığında gerçekleşecek İkizler burcunda gerçekleşecek özellikle 2012 yaz aylarında yaşamış olduğumuz venüs retrosunun bir benzeri olacak dolayısıyla nasıl bir etki alacağımızı merak ediyorsanız şöyle bir 2012 ...zamanlarına geri dönüş yapabilirsiniz ki burada bir takım karmik etkiler, ikili ilişkiler anlamında bir takım çözülmesi gereken durumlarla yüzleşmiş olabilirsiniz. Şimdi İkizler Burcu sizin 10. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla özellikle kariyer hayatınız, geleceğiniz, ilişkilerinizin geleceği, kariyer hayatınızla ilgili insanlarla kurmuş olduğunuz iletişimler, elde ettiğiniz gelirler... Toplum önündeki statünüz toplum önünde ne derece sevilip sevinmediğiniz gibi alanlarda e, bazı aksaklıklar çıkabilir bu dönemde özellikle e, bu noktada toplum önünde e, spekülasyonlara fırsat vermemeye çalışın. Patronlarla üstlerle iyi geçinmeye çalışın çünkü belki de ayağınızı kaydırmaya çalışanlar olabilir özellikle bayanlar beraber çalışmış olduğunuz bayanlardan bir takım sıkıntılar alabilirsiniz. Bu noktada sizin rakipleriniz ortaya çıkabilir 13 Mayıs 25 Haziran aralığında veya ilişkinizde geleceği görme ilişkinizde geleceğinizi yönlendirme ile alakalı çok da net olmayan durumlarla yüzleşmek sizi sıkıntıya sokabilir. Yani bu ilişkinin geleceği var mı? Bu ilişki bana ne katıyor? Bu ilişki toplum önünde beni ne derece temsil ediyor gibi soruları sorup bunların cevaplarını arayacağınız bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Bu aralık içerisinde dediğim gibi Kizler Burcu'nda yani sizin tepe noktanızda 10. evinizde gerçekleşiyor olacak Venüs Retrosu. Evet gelelim yılın en önemli olaylarına yani tutulmalara. Biliyorsunuz her sene tutulmalarla beraber kadersel döngümüz şekilleniyor ve bu noktada özellikle ay düğümlerinin tesirini hayatımızda hissetmeye başlıyoruz. Bu senede 6 tane tutulmamız var. Ee, bu tutulmalar hem yenge çoğulak aksında hem de yay ikizler aksına gerçekleşecek. Dolayısıyla çift ruhlu bir sene ve karmik etkiler farklı farklı alanlara yayılmış olacak. Öncelikle 10 Ocak tarihinde bir ay tutulması var. Bu ay tutulması Yengeç Burcu'nda meydana gelecek. Sizin 11. evinizde. Dolayısıyla zaten 2019 senesinden bu yana yaşamış olduğunuz e, sosyal çevre değişiklikleri, arkadaşlıklar, hayallerinizi ne derece gerçekleştirdiğiniz büyük kazançlar ve kariyer ünvanları noktasında bir kapanış evresine geldiğinizi gösteriyor. Belki bir çevre değişikliği yapabilirsiniz. Belki işinizdeki mevkinizin e, yükselmesi veya işinize son verilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. E, veya hayalleriniz noktasında yeni hayallere yelken açmak adına eski hayallerinizin bir kısmından e, 10 Ocak tarihi itibariyle vazgeçebilirsiniz sevgili başaklar. 5 Haziran tarihine geldiğimizde ise yay burcunda bir ay tutulması deneyimleyeceğiz. Bu ay tutulması aslında oldukça önemli sizin adınıza Çünkü artık e, 5 Mayıs tarihi itibariyle aks değiştiren e, ay düğümleri, sizin gibi değişken burçlar olan ikizler ve yay aksında hareket edecek ve dolayısıyla köşe evleriniz etki Burada da e, özellikle dördüncü evinizin etki alması söz konusu. Dördüncü eviniz ve onuncu eviniz aksında hareketlenmeler başlıyor sevgili başaklar. Dördüncü evinizde yaşanan bu ay tutulması ile beraber özellikle geçmişle alakalı bir meselenizin sonlanması, aile büyükleri, aile, ebeveynlerle ilgili problemler, e, çocukluğunuza ait e, travmaların çözümlenmesi veya evinizde yuvanızda e, yaşanan sıkıntıların artık çözüme kavuşturulması gibi durumlar söz konusu olabilir. Belki bir yer değişikliği gündeminiz ortaya çıkabilir veya ailevi problemlerle e, uğraşmak için kariyer hayatınızda bir takım şeylerden vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. E, biraz geçmişle alakalı ebeveynler ve aile içi, aile içi travmalarla alakalı zorlayıcı bir dönem olabilir sizin için. 21 Haziran e, tarihine geldiğimizde ise yine Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması var. Bu tutulma da sizin 11. evinizde meydana geliyor. Bu tutulma yeni bir başlangıcı temsil ediyor aslında. E, yeni bir sosyal çevre, yeni bir hayat yolu. Kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı başlangıçları temsil ediyor. Toplum önündeki yerinizi daha güçlendirmek isteyebilirsiniz. Bu noktada kariyerinizde belki ünvan değişikliği yapabilir veya yeni bir kariyer arayışına girebilirsiniz. Daha çok istediğiniz ve severek yaptığınız. Bu anlamda e, toplum önündeki yerinizi ve statünüzü değiştirecek güzel başlangıçlar aslında e, bu güneş tutulmasıyla beraber hayatınıza girebilir sevgili başaklar. 5 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması deneyimleyeceğiz. Oğlak Burcu'nda meydana gelen bu ay tutulması sizin 5. evinize etkileyecek. Yani çocuklarınız, hayattan almış olduğunuz tat ve lezzet, bunun yanı sıra aşk ilişkileriniz, sizi heyecanlandıran her konu, sanatsal yetenekleriniz, bireysel olarak yapmaktan zevk duyduğunuz konular bu anlamda değerlendirilebilir. Burada belki bir riskli projenin sonuna gelebilirsiniz. veya yani Çocuklarınızla alakalı bir gündemin sonuna gelebilirsiniz. Özellikle ilgilendiğiniz, belki hobi olarak, belki profesyonel olarak ilgilenmiş olduğunuz bir yeteneğiniz varsa bundan belki vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz işiniz akabinde. Özellikle 21 Haziran'da meydana gelen tutulma akabinde bir karar ve bir sonuç evresine geliyorsunuz. Eğer çocuklarıyla problemli yaşayan bir başak burcuysanız belki artık bu işin sonuna geliyorsunuz. Belki hayattan aldığınız Hat, hayattan aldığınız keyif noktasında e, bazı sıkıntılar ve engeller ile karşılaşıyorsanız bu noktada özellikle e, bazı kararlar verip e, yolunuza bakmaya başlayacaksınız. Yani gündeminiz her neyse çocuklar. Aşk ilişkileri, sizi heyecanlandıran ve sizin yeteneklerinizi ön plana çıkarabileceğiniz etkinlikler her neyse konu bu anlamda bir kapanış evresine doğru geçiş yapıyor olacaksınız. 30 Kasım tarihine geldiğimizde ise İkizler Burcu'nda bir ay tutulması bizi karşılıyor. İkizler Burcu'nun ilk tutulması bu tutulma. E, dolayısıyla... Oldukça önemli. Bu tutulma sizin 10. evinizde meydana gelecek sevgili başaklar. Dolayısıyla geleceğinizi şekillendirme, geleceğinize yön verme. Neyi istiyorsunuz ve nerede olmalısınız? Toplum sizi nasıl tanımalı? Toplumdaki yeriniz ve rolünüz neler? Bunlarla alakalı önemli bir başlangıç, önemli bir sorgulama duygusal anlamda bir karar evresine geçiş yapacaksınız ve artık kariyerinizi şekillendirme noktasında hem ailevi ve özel sorumluluklarınız hem de bireysel anlamda nerede durmak istediğiniz noktasında bir karar ve bir eşiktesiniz aslında ve bunun kararını 30 Kasım tarihi itibariyle vermeye başlayacaksınız sevgili başaklar. 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise Yay burcunda bir güneş tutulması yaşıyoruz. Bu tutulmada sizin dördüncü evinizde. Yani e, belki bir taşınma gündemi karşınıza gelebilir. Yeni bir mekan, yeni bir ev, e, belki bir şehir değişikliği, ailevi ilişkilere yön verecek yeni bir olgu. Ebeveynlerin hayatında yaşanacak yeni gelişmeler veya geçmişle bağınız özellikle geleneklerle ve köklerinizle olan bağınızdan artık yeni bir bakış açısı ve yeni bir yol geliştirmek isteyeceksiniz. Çünkü bu noktada kariyer dengeniz ve ev yuva dengeniz arasında bir ikilemdesiniz ve bir, bir tarafı tercih etmeniz gerekiyor. Her iki tarafta da bir takım aksaklıklar ve sıkıntılar karmik olarak karşınıza çıkabilir bu süreçte. Dolayısıyla tutulmalar hayatımıza kontrol dışı etkiler getirerek hangi alanlarda düzeltmeler yapmamız gerektiğini bize hatırlatıyor olacak yıl boyunca. Ve en son 14 Aralık'ta meydana gelen yay tutulmasıyla beraber yer değişikliği yaşayabilirsiniz. Bebeğinlerinizle alakalı önemli bir gündem hayatınıza giriş yapabilir ve geçmişte olan bağınızı koparmak ve geçmişe olan bakış açınızı güncellemek isteyebilirsiniz sevgili başaklar. Tutulmalar bu şekildeydi. E, yeri ve zamana geldiğinde zaten detaylıca değineceğim tutulmaların etkilerine açılarını baz alarak ancak 2020 yorumlarında ancak bu kapsamda değerlendirebiliyorum. Son olarak e, 2020 senesinde önemli birkaç tarihten bahsederek videoyu tamamlamak istiyorum. Evet 2020 senesinin önemli tarihlerine bakacak olursak uzaktan birkaç tane kırılma noktasını içeren tarihten bahsetmek istiyorum sizlere. Zaten yeri geldiği zaman daha kapsamlı e, tarihlerden bahsediyor olacağım. Öncelikle 12 Ocak ve 13 Ocak günlerine dikkat çekmek istiyorum. E, bu tarihler oldukça önemli. Bilhassa 10 Ocak'ta gerçekleşecek olan ay tutulmasının hemen akabinde e, önemli tarihler. Çünkü 12 Ocak'ta Satürn ile Plüton Oğlak Burcu'nda kavuşacak. Ve 13 Ocak'ta bu kavuşuma Merkür ile Güneş ile edecek. Yani e, hayatımızda köklü, zorlu, belki de vazgeçmek istemediğimiz ancak bize artık hizmet etmeyen, artık bizim için var olmayan, bir takım değişiklikler yaşatacak bu kavuşum bizlere. Özellikle e, oğlak burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda yani 5. evinizde köklü bir değişim geliyor sevgili başaklar. Bunlar neler olabilir? Öncelikle hayata bakış açınız, hayata ve eğlenceye bakış açınızda köklü bir değişim gerçekleşebilir. Çocuklarınızla alakalı çok önemli bir gündem ortaya çıkabilir veya birçok başak çocuk sahibi olabilir bu dönemde veya onların Gündemleriyle o kadar çok haşır neşir olursunuz ki artık hayat anlayışınız ve gündeminiz doğrudan değişir. Bunun yanı sıra sanatla ilgilenebilirsiniz veya hayalini kurduğunuz bir projeyi hayata geçirebilirsiniz. Kendi kişisel yeteneklerinizin sergilenmiş olduğu bir projeye başlayabilirsiniz. Bunlar biraz emek ve çaba gerektiren, biraz sizi aslında fiziksel ve ruhsal olarak zorlayan ancak bu değişimin yaşanması gereken... Bir döngü içerisinde olduğumuzu söylemeliyim. Dolayısıyla burada özellikle 5. evinizle alakalı kendinizi mutlu etmek adına çocuklarınız adına hayattan almanız gereken tat adına neler yaptınız? Neleri hak ettiniz ne konuda çaba gösterdiniz bunların şöyle bir hızlı sorgulamasını yaptıracak birkaç gün 12 Ocak ve 13 Ocak zaten 10 Ocak tarihi itibariyle bu döngüde e, karmik etkiler başlayacak. Yani Ocak ayının e, 10 ila 15 arasında çok yoğun enerjiler var ve çok köklü değişimler var özellikle bireysel haritalarında e, daha fazla oğlak ve yengeç etkisi olanlar bu etkiyi doğrudan hissedecekler. Bir diğer önemli tarih ise 5 Mayıs tarihi. 5 Mayıs tarihinde ay düğümleri, yengeç ve oğlak aksından çıkıp ikizler ve yay aksına geçiyor. Dolayısıyla özellikle bireysel haritalarımızda e, karmik etkiler ve yaşam yolculuğu noktasında farklı alanlarda artık e, bir takım kadersel değişiklikler yaşayacağız. Bu da sizin e, 4. ve 10. evinizi aktive edecek sevgili başaklar. Yani... Bu süreçten sonra 5 Mayıs tarihinden sonra yaşayacağınız değişiklikler daha çok e, eviniz, aileniz, yuvanız ve kariyeriniz geleceğiniz noktasına yani geçmiş ve gelecek döngüsü içerisinde e, bazı etkiler alacaksınız. Bu süreçte e, aileyle alakalı, evle alakalı, kariyerle alakalı bir takım kontrol dışı durumlar yaşayarak aslında yaşam yolculuğunu size vermek istediğim mesajı e, süreç sonunda değerlendirebileceksiniz. Bir diğer önemli tarih ise 2 Temmuz tarihi. 2 Temmuz'da Plüton Satürn kavuşumuna Jüpiter eşlik edecek. Yine Oğlak Burcu'nda. Bu çok güzel yeni bir başlangıcı temsil ediyor aslında. Hayata daha iyimser, daha teslimiyet enerjisi içerisinde bakabileceğiniz güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınıza sanatı, güzellikleri dahil edebilirsiniz. Belki bir çocuk, belki bir bebek, belki bir torun. E, bilmiyorum ama hayatınıza neşe ve keyif getirecek güzel heyecanlar e, giriş yapabilir. 2 Temmuz tarihi itibariyle. 21 Aralık tarihinde ise... Satürn ve Jüpiter kavuşumunu deneyimleyeceğiz. Satürn Jüpiter kavuşumu da oldukça önemli. Ee, aslında Jüpiter'in oğlak burcuna geçişiyle beraber yavaş yavaş hayattan çıkardığınız anlam, hayata kattığınız değer noktasında zaten sorgulamalar yap, yapıyor olmalısınız. Ve bu noktada özellikle Jüpiter'in oğlak burcu transitindeki son günlerde size güzelce ödülünü vererek e, uğurlandığını görüyorum. Bu noktada kalıcı bir köklü bir değişiklik hayatınıza giriş yapacak. Ee, artık hayatınız daha anlamlı olacak. Hayat sadece çalışmak değil. Hayat sadece evim yuvam değil. Hayat aynı zamanda benim ona ne anlam yüklediğim ve benim ondan ne beklediğimdir ve bu noktada kendimi mutlu etmek adına neler yapabilirim ve hayatımı nasıl daha keyifli hale getirebilirim? Bunların cevabını bu tarihte bulacaksınız sevgili başaklar. Oldukça keyifli kendi e, motivasyonunuzu kendiniz sağlayacağınız bir yıl. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz bu yılı. Desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve 2020'den beklentileriniz ve 2020 boyunca yaşadıklarınızı da yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbigeci.com adresine e-posta gönderebilirler veya beni Instagram üzerinden opikusastroloji hesabımdan takip edebilirsiniz. Her birinize şanslı, mutlu, başarılı ve bol bereketli bir 2020 diliyorum. Hoşçakalın sevgili başaklar.